Herkese merhaba sevgili teknoloji o takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Huawei Matebook 13 2020'yi kutusundan çıkartıyoruz. Biliyorsunuz biz son dönemde özellikle son 1,5-2 aydır çok fazla Huawei Matebook dizüstü bilgisayar inceledik. Önce D15'i incelemiştik. O 15.6 inçlik AMD işlemcili bir bilgisayardı. Daha sonra D14 bize geldi. O da yine AMD işlemcili bu sefer 14 inçlik bir dizüstü bilgisayardı. Bu yeni model ise şu anda elimde tutmuş olduğumuz bu kutunun içindeki ilk kez biz açacağız bu kutuyu bu arada. 13 modeli ise Huawei'nin geliştirdiği en böyle hani havalı diyebileceğim bilgisayarlardan bir tanesi. Nasıl bir havalı bu belki kullananlar vardır veya bilenler vardır. MacBook Air modeline önemli ve ciddi rakiplerden birisi şu anda bu kutunun içindeki elimde tutmuş olduğum Huawei'yi MacBook 13 modeli. Oldukça ilginç bir ürün var arkadaşlar. Farklı bir kutu açılışı yapacağım ben şimdi birazdan. Kameraya yakınlaşacak ve yakınlaştıktan sonra nereye geçeceğiz? Bodycam dediğimiz vücuduma taktığım kamerayla bu kutu açılımını sizlerle birlikte ben de yapacağım. İlk kez bu ürünü görüyorum ben de. Ama diyeceksiniz ki ben bu ürünü sizin kanalda daha önce görmüştüm. Evet çok da yanılmıyorsunuz. Biz bu ürünün bir önceki versiyonunu yani 2020 olmayan versiyonunu 2019 yılında İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenen Mobile World Congress yani MVC fuarında böyle kısa bir tur yapmıştık. İnceleme değildi o zaman yaptığımız ama genel özelliklerine bakmıştık. O, o ürünle bu ürün arasındaki en önemli farklardan bir tanesi onda 8. nesil Intel Core i5 işlemci vardı bunda 10. nesil var. Bu ürün aynı zamanda i7 sürümü de var ki onun da vardı. Önceki sürüm, önceki modelin de i7 sürümü vardı. Bunun da vardı. Şu anda i7'li sürüm stoklarda yok ama i5'li sürüm en azından biz bu kutuyu açtığımız 21 Mayıs 2020 tarihinde stoklarda vardı. Şimdi gelin Huawei MateBook 13'ü kutusundan çıkartalım ve genel özelliklerini bir göz atalım. Evet arkadaşlar şu anda kutu açılımına başladık. Huawei MateBook seri sözü kutunun üzerinde. Intel Inside logosunu görüyoruz. 13 inç olduğunda ekrandan burada bir bölüm var. Bu tarafta bir şey yok. Şu tarafa bakalım. Şöyle çevirelim. Burada da işte ne diyor? Matebook 13 Notebook diyor. Model şu. Space Gray diye yazıyor. Şöyle güzel göstermiş olayım. Intel i5-10210U işlemci varmış. Nvidia MX250 ekran kartımız var. 8 GB RAM, 5.2 GB SSD, 13 inç olduğunu söylüyor. Ve rengimiz de Space Gray yani uzay grisi imiş. Şimdi çıkaralım bakalım kutudan bize neler sunacak. Bu modelimiz şöyle bir açalım. İlk kez biz açıyoruz. 13 inçlik 2K bir ekranımız var arkadaşlar. Şöyle açtık. Ooo bu tarafa doğru açalım. Evet. işte şu anda bilgisayarımızı görüyoruz. Ne var burada? Bir tane 13 inçlik Quick Start Guide diyor. Açmayalım bunu. İşte hızlı kullanım kılavuzu gibi bir şey. Garanti kağıdı falan filan. Şu anda bunları görüyoruz ekranda. Bunu çıkartalım. Vav. Wow. Güzel bir dönüştürücü var burada. Açalım şu şeyini de. Şeretini de çıkartalım. Şöyle atıyoruz. Dönüştürücümüz burada. Type-C bir dönüştürücü çıkıyor kutusundan. HDMI var, VGA var. Bir de bir tane daha Type-C var. Bunun kutudan çıkıyor olması güzel. Malum Apple MacBook Air rakibi bu. Onda pek böyle şeyler yok. Ayrıca satın almanız gerekiyor. Başka ne var? Type-C kablomuz. Biliyorsunuz bu da diğer MacBook modelleri gibi 65 Watt'lık bir şarj adaptörüyle geliyor. O da şurada. Onu da çıkartalım. Buna alıştık zaten. Diğer modellerde de görmüştük. Telefon da şarj ediyor bu arada. Hatta uyumlu telefonları hızlı da şarj ediyor. Başka bir şey yok galiba. Şunları bir çıkartalım bakalım. Evet cihaz burada. Gördüğünüz gibi 16'ya 9 değil arkadaşlar. 3'e 2 oranı var. 13 inçlik 2K1 ekranımız var. Bu ekranımızın çözünürlüğü ise 2160'a 1440 piksel. Şöyle açalım arkadaşı bundan atalım bir kenara. Şöyle göstermiş olayım. İşte Huawei Matebook 13. %88 ekran gövde oranı var. %100 sRGB renk gamını destekli. 300 nit de ekran parlaklığı var. Açmadan önce şöyle bir arkasına da bir bakalım. Havalandırma ızgarası burada. Hem sağda hem solda birer tane hoparlörümüz var. İçini de açarız biz bunu testini yapacağımız zaman. Yuvaları var, nesi var falan diye bakarız. Şu tarafa bir açalım. Kulaklık girişi var. Type-C bağlantımız var. Bu da mikrofondur aynı zamanda diye tahmin ediyorum. Burada ne var? Burada da bir tane Type-C var. Yani iki tane Type-C var. Başka hiçbir şekilde bağlantı yok. O dönüştürücüyü vermeleri iyi olmuş. Çünkü standart bir Type-A bağlantımız vesairemiz yok. Başka bir şey de yok zaten. Bir bağlantı vesaire şu anda yok. Açıyoruz bakalım kutumuzu. Bilgisayarımızı açt açtık. Şöyle jelatinimizi şöyle kenara kaldıralım. Intel Core i5 diyor 10. nesil. Huawei Share özelliği var. Anladığınız üzere bu logoyu gördüğümüz zaman. Yani Screen Collaboration da destekliyor bu. E, uyumlu Huawei telefonlarla ki Kirin 980 ve üstü olması gerekiyor arkadaşlar. Bu cihazı doğrudan bağlayarak kullanabiliyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi güzel de bir klavyemiz var. Tuş dizilimleri de epey büyük tasarlanmış. Şurada bir power tuşu görüyorsunuz sağ üst köşede. Bu power tuşunu aynı zamanda bir parmak izi okuyucu entegre arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Ekranımızın 300 nit parlaklığı olduğunu belirtelim. Açalım bu arada bilgisayarı bir taraftan da açılsın bakalım. Intel i5-10210U işlemci kullanıyor. Nvidia MX250 ekran kartı var. 8 GB RAM ve 512 GB depolama olduğunda belirtmiş olayım ürünle ilgili olarak uzay grisi rengi var. Başka bir renk saçını şu anda yok bildiğim kadarıyla gelir mi onu da bilmiyoruz arkadaşlar. Ama birazcık şarjı koyup tekrar açabiliriz. Ben biraz özelliklerden devam edeyim isterseniz. Wi-Fi, ABGN, AC desteği var. Hem 2.4 hem de 5 GHz destekliyor. Parmak izi okuyucu olduğunu söyledim ben az önce. Güç tuşuna entegre edilmiş bir durumda. 41.7 Watt saatlik bir lityum polimer pilimiz var. Bluetooth 5.0 desteği ve 65 Watt'lık USB Type-C şarj cihazı olduğunu söyleyeyim. Cihazın ağırlığı ise 1.3 kg arkadaşlar tamı tamına. 1.3 kilogram gibi hafif bir bilgisayarımız var. Biraz enteresan bir ürün olmuş. Dediğim gibi Type-C, iki tane Type-C var. Başka hiçbir şekilde bir bağlantımız yok. Bu cihaza bir USB'den bir şeyler bağlamak istediğiniz zaman mutlaka dönüştürücülere ihtiyacınız olacak. Özellikle Type-A türünde dönüştürücülerin çok işinize yarayacağını söyleyeyim. Type-C'den Type-A'ya veya işte farklı şekillerde. Kutudan da bir dönüştürücü çıkıyor ama tam olarak işinizi görmeyebilir hatta bir daha bir bakalım isterseniz ona Aa, bunda bir tane daha Type-A da varmış bu arada yani üzerinde ne var Type-C'den takıyorsunuz HDMI, VGA bir tane daha Type-C ve bir tane de Type-A size vermiş oluyor bunun çıkması güzel ama yeterli mi? yeterli olmayabilir belki siz bir tane daha çoklayıcı vesaire alarak bu aradaki açığı kapatabilirsiniz diye tahmin ediyorum evet şimdi diğer cihazlarda kullandığım Matebook D14'ün Adaptörünü takıyorum. Birazcık şarj edeyim. En azından açıp size bir ekranını vesaire göstermek istiyorum arkadaşlar. Şuradan takalım. Küçük kablomuzu taktık. E şu anda bir hareketlilik oldu bilgisayarda. Evet açılmaya başladı bilgisayarımız görüyorsunuz. En azından ekranın bir parlaklığını göstermek istiyorum. Bir de fark etmişsinizdir de tahmin ediyorum. Matebook D ailesinde kamera şuraya konmuştu. Bu F6 ile F7 arasına. Burada tekrar yukarı almışlar. Şurada görüyorsunuz hemen parmağımını gösteriyorum. Artık kameramız burada bulunuyor. Bence burası daha mantıklı. Burada tamam güvenlik açısından kapatabiliyorsunuz. Böyle çıt çıtlı bir sistem vardı. Ama bence burada olması daha güzel. Çünkü açısını vesairesini ayarlayabiliyorsunuz. Söylediğim gibi tam bir Macbook Air rakibi olmuş. Huawei Macbook 13. Çok güzel, çok hoş, çok hafif. Ve güçlü bir bilgisayar arayanlara önerebileceğimiz bir bilgisayar olmuş. Peki fiyatını merak ediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Biz bu kutu açılımını yaptığımız 21 Mayıs tarihi itibariyle, çünkü dolar kurları falan çok hızlı değişiyor arkadaşlar, ürünün fiyatı 7.899 TL idi. Yani bu özelliklere göre fena bir rakam değil. Çok ucuz olduğunu iddia etmiyorum. Çünkü bazen öyle eleştiriler geliyor arkadaşlar sizden. Çok ucuzmuş falanmış gibi söylüyorsunuz diyorlar. Çok ucuz olduğunu iddia etmiyoruz ama dolar kuruna vesaire baktığımızda artık ne yazık ki bunlara makul demek zorunda kalıyoruz. Biraz da bu özel bir ürün arkadaşlar. Biraz böyle güç istiyorum, hafif olsun vesaire olsun dediğiniz zaman fiyatlar genelde bu seviyede oluyor. Evet şu anda bilgisayarımız açıldı. Gördüğünüz gibi 3'e 2 oranında bir ekranımız var. PC Manager uygulaması var. Bu biliyorsunuz Huawei Share ve Huawei Screen Collaboration özelliğini kullanmak için gerekli. Ve aynı zamanda cihazdaki yazılım güncellemelerini, sürücü güncellemelerini vesaire bu yazılımdan takip ediyoruz. Microsoft Edge yüklü geliyor. Ofis uygulamaları da var bu arada arkadaşlar ama deneme sürümleri oluyor bildiğim kadarıyla. Öte yandan Huawei'nin ABD tarafından bir ambargosu var biliyorsunuz. Özellikle Android tarafında var ama bilgisayarlarda böyle bir sıkıntı yok. Bunu da soruyorsunuz. Onun için özellikle söylüyorum ekran vesaire gördüğünüz gibi oldukça şık ve detaylı bir inceleme yapacağız. Muhtemelen ekibimizden Osman Tufan yapacak. Aynı zamanda MacBook Air ile karşılaştıracağız. Onun da müjdesini verelim arkadaşlar. Çünkü soruyorsunuz hani onu mu alayım bunu mu alayım. MacBook Air mi alayım, şunu mu alayım gibi sorularınız oluyor. Güzel ve detaylı bir karşılaştırmada gelecek. O gün gelene kadar Huawei Matebook 13 ile ilgili merak ettiklerinizi bu videonun altında bizlere sorabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone değilseniz mutlaka ve mutlaka olmayı unutmayın ve bizleri aynı zamanda Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir kutu açılımında karşınızda olmak üzere hoşça kalın.